Kimse var mı? Evet var var. Gel yukarı. Ustam amca. Geliyorum tamam Ahmetciğim. Oy oy. Valla bu yaşlığın taş olsun. Rüstemciğim. Ay ustam diyorum Ahmetciğim. Ee, buyur etini getirdim nereyi bırakmamı isterseniz. Ee, Sandığının içine koyayım. Senden içine koy. Tamam. Şurayı bırakalım. Sizin payınızı. Tamamdır. Ben köydeki hep herkese dağıttım. Bir tek Şifik amca, bir de Ali amca kaldı. Onlara da gideceğim. Buyurun. Ayramın... Kıklı olsun Ali. Şey, Remzi. Eyvallah amcacım, eyvallah. Ayvallah, eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Tamam. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Oy oy. Şimdi ve Amca'ya gidelim. Allah Ali Amca bana fecisini vermiştir. Allah iki yıldır adama gitmiyoruz ya. Bayramdan bayrama gideriz dedik. İşler çok olduğu için Ali Amca'ya gitmeyin. Fırsatını bulamadık. Ama Ali kesin çok kızacak ya. Ali Amca çok biz kazacak. Ali canım da evi neredeydi? Vallahi. Of. Ama unuttum Ali amcanın evini ya? Hani neredeydi Ali amcanın evi? Ben bildim. Yok burada değil. bravo boşev. Neredeydi Ali amcanın evi? Neredeydi ya? Allah Allah. Hem di karım buralarda bir yerdeydi ama neredeydi? hatırlamıyorum Aa dur. Ben... Lan burayı tren kurmuşlar. Kapatmışlar. Ulan ulan Şimdi bir kefir edeceğim var ya neyse Bayram bayram Ağzımızı bozmayayım Neyse neyse Of of Neredeydi Ali? Harbi Ali amcanın evi ya Lan niye yanlışlıkla bu kapıyı açtım ya Allah Allah Ali amcanın evi ne tarafı hehehe tam burasıydı burasıydı evet evet burasıydı Evet burasıydı Kim o benim hala amca benim. Üstüm üstüm üstüm. Kaç gündür nereldürdesin ulan? Hadi kaç gündür diyo. Kaç gündür nerede nereldürdesin sen? Allah. Da... Olum. Valla affet. Hala amca. Neyse. İşim gücüm vardı ya. Haa tamam tamam o zaman sıkıntı yok. Bayram, bayramın, bayramın kılı olsun. Getir elini öpeyim hala amca. Ver. Bayramın kutlu olsun. Ee, ben sana payını getirdim. Şuraya bırakıyorum. İyi bayramlar tekrar İyi bayramlar, iyi bayramlar. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. İvallah amca. Sen de kendine iyi bak. Ah oh, hay. Şefik, Şefik amcalar kaldı. Şefik amca Şefik Evet Dula burada. Şefik amca. Hoş geldin hoş geldin. Ee Dula senin kalan. İyi varımlar. Ben önünü öpeyim. İyi vallahi, iyi vallahi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz kendine iyi bak. Sen de sen de. Şefik amca. Evet evet vallaha bayağı. Evet eliyi verdik doktuk. Kimseye vermemeliyizlik yapmadık. Evet, herkese evet. verdik. Vermediğimiz kişi kalmadı. E, vermediğimiz kişiler... Ay var ama işte, neyse. Aslında, köyde dört, pardon, köyde beş tane sevdiğimiz kişiler var. Diğerleri zaten, hayırsız biri filan işte. Ama, neyse. Onları da vereceğim. Yani neticede nasıl olsa bayram. Yani bayramda verebilir. Neyse. E, ben de evimi doğru koyayım ya Allah. Of of gene akşamı bulduk yemin Lan bu nasıl bir şeydir ya. Allah. Bayramda vakit çok hızlı geçiyor. Nasıl bir şeydir arkadaş. Pıt diye bitiyordu. Ali amcanın evine doğru gidiyor. Pıt diye bitiyor ya. Bu nasıl bir şeydir. Vallahi anlamadım ya. Of of neyse. Ay ay. Lan yatağı da yanın kırdık nesi Bugün yerde ne atacağız <Gülüyor>